Ben o haberleri izledikten sonra Fariz'e biraz hak vermeye başladım çünkü... Dostlar herkese merhabalar. Bugün Fariz Bahçeli Ev hakkında bir tane video atmıştım. Olayın sıcaklığıyla çekmiş olduğum bir videoydu ve detaylar da oldukça kısıtlıydı. Şu anda aynı günün akşamından yeni bir video çekmek istedim. Çünkü biraz düşününce ve olayların üzerine kafa yorumca ve akşamki çıkan haberleri de gördükten sonra biraz... Farize hak vermeye başladım. Şimdi ilk olarak ilk çektiğim videoda anlattığım bazı şeyler vardı. Kesinlikle Farize sen suçlusun, sen şunu yaptın, sen böyle yaptın tarzında ağır bir ithamda bulunmadım. Bunu zaten izleyerek de görebilirsiniz rahatlıkla. Fakat benim orada demek istediğim çoğu insan bunu yapıyor ve insanlar bu tarz yardım tarzındaki videoları izlediği için de YouTuberlar bu tarz içeriklere yöneliyor tarzından konuştum ve ek olarak da bazı beni rahatsız eden noktalar vardı. Olaylar eğer bu aşamaya geldiyse story'inde neden hala şarkı reklamı yapıyorsun diye bir söz etmiştim. Fakat akşamki haberleri izledim çünkü eminim ki YouTube'da karşılığı büyük olan bir olayı medya Bizlere sunacaktı haberlerde. Ben o haberleri izledikten sonra Fariz'e biraz hak vermeye başladım. Çünkü öyle haberler gördüm ki bu olayı öyle bir anlatmışlar ki. işte kim bunlara dur diyecek, YouTuber'lara kim dur diyecek, YouTuber'lar ne yapıyor? Bir tane tamam bir olay yaşanmış ama şimdi yine... Enspo turda gördüğümüz veya başka delimine de falan gördüğümüz ki bunlar büyük youtuberlar. Benzer şeyler bence Fariz'in başına da geldi medya anlamında. Çünkü medya gerçekten bu olayı çok abartarak insanlara anlatmış bunda hem fikrim. Daha konuşmaya devam edeceğiz fakat Fariz Bahşeliyev'in yapmış olduğu açıklamalar var. Gelin ilk önce onları bir izleyelim. Ardından ben kendim konuşmaya devam edeceğim. Hakkımda yapılan bütün haberlerden, her şeyden haberim var. Serbestim, evdeyim. Savcının karşısına çıktım, hakimin karşısına çıktım. İkisi de dedi ki senin ortada bir suç yok, sen niye buradasın? Çünkü birilerinin damarına bastım. Ben medyaya ters düştüm. Ben aykırı davrandım. O yüzden bütün medya çok hani çarpıtarak paylaşımlar yaptı. Olayın ortalığı karıştırdılar. Bilmiyorum artık ne karşılığında satın aldılar bir şeyleri. Ama bütün delilleriyle beraber yarın açıklama videosu YouTube kanalımda olacak. Bu arada daha 2 gün önce ben e, paylaşım yapıp haber sitelerinin bana haber sitelerinin ve haber kanallarının bana gönderdiği teklifleri reddettiğimi burada paylaşırken bana adamsın kralsın diyen insanlar haber sitelerinin benim hakkımda yaptıkları en ufak bir videodan sonra hepsi işte işte kurgusun duyguları istismar ediyorsun hakkımda neler neler yazılmış. hani Ben bu kadar iyi bir şeyler yapmaya çalışırken bu kadar kötü anlatamam size zaten açıklama videosunda her şeyi anlayacaksınız da detaylı ama bu kadar dönmeseydi keşke bazıları. Dün gece saatlerce Twitter trend 1'de YouTuber Faris tutuklansın eşliği vardı. Bunu da kimlerin nasıl satın aldığını da biliyorum bu tweetleri. Hani çok güzel oynadınız bravo hani 10 numara oynadınız hiçbir şey demiyorum yani. Şimdi şöyle bir durum da var. Eğer Fariz bu videoyu çekti tamam. Bu çocuğun annesinin yapmış olduğu bir takım açıklamalar var. Ve o açıklamalarda görmüş olduğum kadarıyla aynen şu ifadeler kullanılıyor. Bizim böyle bir video olacağından haberimiz yoktu. Yani kesinlikle bilgimiz dahilinde olan bir şey değil. Eğlence tarzında bir içerik çekilmek için biz davet edildik. Ve çocuğum bu videoda oynadı diyor. Ama bu tarz bir video olduğundan bir haber ailesi sözde. Fakat Fariz aynı anda yani aynı çocuğa Farklı bir videoda daha konuk ediyor. Bu video yayınlandıktan sonra bahsi geçen bu su satıcısı videosu yayınlandıktan sonra bir hafta sonra bakın video yayınlanıyor. Bir hafta sonra da o çocuğun Değişimi yayınlanıyor. Faris alışverişler yapıyor işte güzel bir yerde yemek getiriyor falan. Şimdi şöyle bir soru işareti oluşuyor kafalarda ister istemez bunu medya nasıl görmedi bilmiyorum. Ben de nasıl görmedim bilmiyorum çünkü dediğim gibi olayın sıcaklığıyla bir anda video yaptım ve hemen atma. ...gibi bir durum söz konusu oldu. Madem böyle yani bilgin dahilinde olmayan bir şey... ...sen bu videoyu illaki öncesinde izledin. Bu çocuğun bu rolde oynadığını gördün. Peki ikinci videoya neden izin veriyorsun? Suç biraz da ailede. Eminim ki onlar da bu kadar geniş kitlelere duyulacağını sanmamıştır. Fariz de sanmıyordur. Aile hiç sanmıyordur. Aile sıradan bir video sanmıştır. Fakat sosyal medyada bu kadar büyüyeceğini hiç kimse tahmin etmemiştir. Baktılar ki iş ciddiye bindi. Kaymakamlıklar devreye girdi. Bir yardım talebi söz konusu oldu vesaire. Bütün bunlardan sonra da aile belki de sorumluluğu üstüne almak istememiştir diye düşünüyorum. Öte yandan Fariz açıklamasında bir önemli hususa değiniyor. Aynı video için birçok haber kanalı benimle röportaj yapmak istedi diye bir açıklaması var. Fakat Fariz bu tekliflerin hepsini reddedip bu kişileri storiesinde paylaşıyor. Bunu da Fariz'in abisi diyor bir YouTube videosunda konuşuyor ve Fariz bu kişileri ifşaladıktan sonra bir gün geçmeden yani bir gün geçiyor ve hemen akabinde Fariz'e kara bir ambargo uygulanmaya başlıyor. Çünkü ben Twitter'da en çok şaşırdığım şey de bu Fariz tutuklansın hashtagine oldukça bot hesabın katılmasıydı. Yani birileri tarafından bu hashtag satın alınmış ve Fariz üzerine gidilmiş onu da daha sonra gördüm. O video yani ilk çektiğim videoyu merak edenler varsa zaten burada da gönül rahatlığıyla söylüyorum. Hiç kimseye sen suçlusun, suçsuz, suçsuzsun demedim. Ama e, olayın sıcaklığıyla yapmış olduğum bir videoydu. E, hala birisine sen suçlusun, suçsuzsun demiyorum. Ama biraz da objektif bakmam gerekirse olaya e, bütün bunlardan ibaret. Yani bu çocuk tamam bu videoda oynamış, Paris paylaşmış bunu... Sen bu videoyu izledin, çocuğunu gördün. Peki ikinci videoya neden izin veriyorsun? Bir diğer önemli olan nokta da şu. Fariz bu televizyon kanallarının teklifini reddettiği için mi bu kanallar tarafından bir karalama kampanyasına sürüklendi? Abisinin yaptığı açıklamada en çok dikkatimi çeken şey de şuydu. Sadece o çocuk videosuna bakmayın diyor. Daha farklı videolar da var diyor. Onları da kurgu diyebilecek misiniz diyor. Ve bakmış olduğumda o videolar yani eğer sizler de bakabilirsiniz. Gerçekten kurgu olmaya ihtimali olmayan bazı videolarda var. Ama bu demek değil ki bariz haklı haksız zaten bunu karar verecek birisi de değilim. Savcılığa yapmış olduğu bir açıklama var. Savcılıkta zaten onu bu sebepten dolayı e, karşısına geldiklerinde şaşırmış Fariz'in dediğine göre olay bunlardan ibaret oldukça hareketli bir gün sosyal medyada yetişemiyoruz da fakat gerçekten şu sorulmalı eğer çocuğun ailesinin haberi yoksa o video yayınlandıktan neden bir hafta sonra diğer videonun yayınlanmasına izin veriyor İkinci bir diğer önemli olan noktada da şu madem ki böyle bir olay var bu çocuğun yüzü neden her zaman kameraların gerisinde kalmış yani bütün haberlerde baktığım kadarıyla bu çocuk normal bir şekilde oturuyor ama yüzü hiçbir şekilde gözükmüyor. Sadece annesi e, birinci açıklama yapıyor. Yani ilginç bir olay ama dediklerimde de hak vermenizi isterim açıkçası. İlk videomu da izleyebilirsiniz kartlara da bırakıyorum onu. Yani i̇lk videomu kaldırmayacağım dediklerimin halen arkasındayım bazı dediklerimin ama... O videoyu yeniden bir izleyince ve bu olaylar da yaşandıktan sonra biraz kullandığım dilin ağır olduğunu fark ettim. Ondan sonra da böyle bir video çekmek istedim. Videomuzun sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız veya bu video hoşunuza gittiyse aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorum olarak iletimi unutmayınız. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Yorumlarda bekliyorum. Diğer videoya de kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.